Bize iki tane matris verilmiş, E matrisi ve D matrisi ve bizden E ve D matrislerinin çarpımını bulmamız isteniyor. Önce buradaki matrisleri alalım ve çalışma kağıdımıza kopyalayalım. Matris E ve matris D'yi çarpacağız. Matris E, 0, 3, 5 ve 5, 5, 2 çarpı matris D. Matris D ise 3, 3, 4... 4, eksi 2, eksi 2. İlk kontrol etmemiz gereken şey, bu işlemin geçerli olup olmadığı. Her işlemde olduğu gibi matris çarpımında da belirli kurallar var. Bu matriste 2 satır ve 3 sütun var. Bu matriste ise 3 satır ve 2 sütun bulunuyor. Bu matrisle, bu matrisi sadece bu matristeki sütun sayısı, bu matristeki satır ile eşitse çarpabiliriz. Bu durumda eşit. Demek ki bu matrisleri çarpabiliriz. Eğer bu matristeki sütun sayısıyla bu matristeki satır sayısı birbirine eşit olmasaydı, bu geçerli bir işlem olmazdı ve bu matrisleri birbiriyle çarpamazdık. Akılda tutmamız gereken bir diğer nokta da şu. E çarpı D, her zaman D çarpı E ile aynı değildir. Matris çarpımında sıralama önemlidir. Normal sayıları çarparken, sıralama önemli değildir, ama matris çarpımında önemlidir. Şimdi çarpma işlemine başlayalım. Sonuçta, S'ye 2 bir matris elde edeceğiz. Sonuç matrisimizde sol üst taraftaki rakam, bu satır çarpı, bu sütun olacak. Burası, 0 çarpı 3, artı, 3 çarpı 3, artı, 5 çarpı 4. Şimdi, sağ üsttekini yapalım. Sağ üstteki, bu satır çarpı bu sütun olacak. Dikkat edin, satırı ilk matristen alıyoruz, sütunu ikinci matristen alıyoruz. Yerini bu şekilde belirliyoruz. Burası da 0 çarpı 4, artı 3 çarpı eksi 2, artı 5 çarpı eksi 2 olacak. Devam edelim. Sol alttaki değere geldik. İlk matristeki ikinci satırla ikinci matristeki birinci sütunu çarpacağız. 5 çarpı 3 artı 5 çarpı 3 artı 2 çarpı 4. İşimiz bitmek üzere. Şimdi bu satırla bu sütunu çarpacağız. 5 çarpı 4 artı 5 çarpı eksi 2. Artı 2 çarpı eksi 2. Ve bu da eşittir. Şimdi hesaplayalım. 0, 9, artı 20, eşittir 29. Burası 29 etti. Burası 0, eksi 6, eksi 10. Burası eşittir, eksi 16. Burası da, 15 artı 15 30 eder artı 8 eşittir 38 ve son olarak da 20 eksi 10 eksi 4 burası da 6 olacak sonuç matrisimiz 29 eksi 16 38 ve 6 oldu cevabı girelim 29 eksi 16 38 ve 6. Cevabı kontrol edelim ve doğru. Şahane.